Selam Aslan ve Başak arkadaşlarım. Ben Şengül. Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili Aslanlar ve Başak arkadaşlarım? İnşallah iyisinizdir. Efendim, bayağıdır 3 veya 4 aydır çekmedim öyle zannediyorum. Bakmadım ama sizler için Kasım ayı içerisinde bir aylık şöyle benim sevgili Aslan ve Başak arkadaşlarımın istekleri gerçekleşecek mi? içimden geldi bakalım dedim. Şöyle isteklere de bir bakalım. Sevgili Aslan ve Başak arkadaşlarımın Kalplerinden geçen aşk mı, iş mi, sağlık mı, gayrimenkul mü, ev mi, araba mı, ne istiyorsunuz, kalbinizden geçen nedir, isteğiniz nedir, şöyle isteklerinize kavuşacak mısınız ya da ne kadar yolunuz kalmış ona bakacağız canlar sizler için. Önce aslan arkadaşımdan başlayacağım. İkili ikili çekiyorum. Başak Burcu arkadaşımdan çıkacağım. Bakayım aslan arkadaşlarımızın, istekleri gerçekleşiyor mu derken hemen güneşle giriş yaptık sevgili arkadaşlar biraz da ikilemlerimiz var korkular var var da var cazibe altındayız çekmek istiyoruz kendimize bir şeyleri isteklerimiz bize gelsin istiyoruz biraz da böyle bir alavera dalavera durumları var hayatımızda değil mi canlar uyalıyorlar mı acaba bizi kandırıyorlar mı Evet güzel anlamlı geldi. Bakın bunlar mutlaka oluyor. Ne istiyorsunuz bilemem. Sevgili aslan arkadaşım. Güzel insan ne istiyorsun? Aşk hayatın mı? İş hayatın mı? Sağlığında mı sıkıntı var? Yoksa ev, mev ne bileyim hepsini mi istiyorsun? <gülüyor> ne istiyorsun? Güneş kartı. Sevgili arkadaşlarım, sevgili aslan arkadaşlarım. Kasım ayı içerisinde bakın bir şeyler zaten ha deyince olmuyor. Ben ne kadar bunu bugün yayınlasam da hemen yarın bunlar meydana gelmez ne yazık ki hepimizin hayatında bunlar budur sevgili arkadaşlar her şey çünkü evrenin elinde kaderin elinde bitti ne olur Kasım ayı içerisinde isteklerimizi biraz bastırabiliriz bastırdık mı çünkü kabullenmekten söz eder güneş kartımız biraz kabullen der bir şeyler tam rayında gitmiyor diyebilir sizlere duygu olarak düşünce olarak bu kabullenmenin ardından bir şeyleri kabulleneceksiniz ha, hemen ben bunu diyeceksiniz elde edemiyorum biraz mücadele verdim veya yıllarımı verdim hala örneğin ya bir ev sahibi olamadım örneğin deriz yani kabullendik kabullenmeniz çıkmış çünkü sevgili arkadaşlar ardından ise öyle bir korku isteğime kavuşamayacağım bir türlü araba sahibi olamayacağım ev sahibi ya da bir eş sahibi veya sevgili veya küslüğümüzde barışlar meydana gelmeyecek Örneğin ne istiyorsanız Bakın bunun biraz ikilemini Korkularını Olacak mı olmayacak mı olur mu güvensen mi güvenmesen mi gibi Gel git durumlarınız Biraz da öfke durumlarınız meydana gelecek Hem cazibe altındasınız Sevgili aslan arkadaşım isteyin her neyse Hem onu istiyorsun Hem de bir yerde de ister istemez Öfke durumları da var çünkü olmuyor. Olsun diyoruz olmuyor değil mi? Olmuyor. Bunları siz bu şekil yaşarken yanlış anlamayın canlar. İş hayatınızda olabilir. Aşk hayatınızda olabilir. Arkadaş çevrenizde kollu komşu hayatınızdaki kişiler. Diyalogda olduğunuz kişiler ya da isteklerinizi arzularınızı kimlerle paylaştığınız kimlere anlattığınız hayallerinizi. Ne istediğinizi birilerine mi anlattınız sevgili aslanlar? Bundan dolayı zaten burada bakın bir sıkıntı durumlarınız var. Var mı? Var. Bir şeylere kavuşmamanız adına bakın. Bu arkadaşınız olabilir. Yanlış anlamayın. Aile bireyleri de olabilir. Neden olmasın? Aile dahi adamı oyalıyor değil mi? Olur, elbet olur, dur bakalım gibi tarz. Bizde genelde bir şey istenildiğini benim çocukluğumda onlar ölmüş ölmüş derlerdi. Bizleri öyle kandırırlardı. Gerçekten şimdi yeri geldi de söylüyorum. Örnek verdim canlar. Size de aynı şey yapılabilir. Çünkü isteklisin, istiyorsun, istiyorsunuz değil mi? Yanlış anlamayın. Yani bir yakınınız olabilir, komşunuz olabilir, iş hayatında patronunuz olabilir. Olur da olur. Her an her şey olabilir size yalanlarla gelebilirler bunlara karşı dikkatli olun derim ardından bunu geçiyoruz bunlara karşı dikkatli olun hani isteğine ben seni ulaştırırım İsteğin yerine gelecek ev mi istiyorsun ya ben alırım sana onu ben sana kefil olurum gibi yalan dolanla gaz verebilirler yalanlarla sizlere yaklaşabilirler bunlara karşı lütfen planlı projeli olun hayallerinizi isteklerinizi herkese anlatmayın bakın görüyorsunuz değil mi çekip ben bunu ne zaman ben bu kartı görsem gülmek gelir benim içimden sağlam bir kart mı değil yalancı üç kağıtçı dolandırıcının kartıdır bu kartımız hiç hiç iyi bir tarafı olmayan kart işte budur bunun hiçbir iyi bir tarafı yok bütün kartların hem iyi hem kötü tarafları var %100 kötü olan kartımız bu karttır şimdi ne diyeyim ben size buyurun evet sevgili aslanlar kandırılabiliriz aldatılabiliriz isteklerimizi körleştirmeye çalışabilirler kıskançlar yapabilir bunu şeytan var çünkü görüyorsunuz planlı olun programlı olun akıllı olun isteğinize ulaşmak için yalancılara dikkate almıyorsunuz kimseye hayallerinizi isteklerinizi arzularınızı anlatmayın İçimizde kalsın olursa da olmasa da evrenle. Allah'la ben bileyim tamam. Üçüncü kişi bilmesin bunu. Bakın. isteklerinize kavuşmak istiyorsanız. Güvenli bir şekilde onu elde etmek istiyorsanız. Planlı ol. Programlı ol. Kendin bil. Allah bilsin sen bil. Başkaları bilmeyecek bunu tamam. Ardından gelecek güven diyor. Ama sağlık ama iş hayatı ama aşk hayatı ama gayrimenkuller ne istiyorsanız anlatabiliyor muyum çok mantıklı geldi haberiniz olsun ardından gelir kutlamalar diyor bakın kendi işini kendin yap planını projeni yap akıllı hareket et kimseye bir şey belli etme yapacağını yap kendine güven diyor güven güvendiğin takdirde güvenli ilişki mi istiyorsun ev yer ne istiyorsun Sağlık mı istiyorsun? Hayata dair isteğin neyse ardından gelecek kutlama diyor. Sevgili aslan arkadaşlarım için. Güzel insanlar için. Hadi bakalım çok güzel geldi. Bu da size bir mesajdır. Haberiniz olsun. Bir adım at. Planlı programlı hareket et diyor. Bu şekil adım at. Bir an önce bu vaziyeti bir adım at. Planlı. Uzun vadeli planlar demektir. Bakın yıldız kartı. Bunun için hemen bir adım at. Hemen. Acilen bunu yapman lazım diyor. Ufak bir adım. Yüreğinin yolunda attığın o küçük adım. Sana tüm kapıları açacakmış sevgili aslan. Demek ki hayallerine gidiyorsun. Bak kutlama yapacaksın. Hadi bakalım. Yalancılara yok. Tamam. Evet. Sevgili aslan arkadaşlarımızın da istek ve arzuları için mesajlar verilmiştir. Şimdi... Başak arkadaşlarımız bakalım Başak arkadaşlarımızı Kasım ayında neler bekliyor isteklerine ulaştılar mı veya ulaşacaklar mı ya da ne kadar zamanları var Bakacağız kaç adım kalmış onlara bakacağız hadi bakalım Evet sevgili Başak arkadaşlarımızın ramak kalmış mı biraz daha zamanları mı var Evet sevgili aslandan sonra Başak arkadaşlarımız direkt olarak korkularla giriş yapıyoruz Hmm. ebedi doyum aşk mutluluk istiyorlar sevgili başaklar tabi bütün başaklar mı Tabii ki de değil bazı başak arkadaşım araba istiyor bazıları şöyle güzel iş istiyor bazıları ev istiyor değil mi canlar harika çok güzel mücadele var ispat var mücadele var hmm. evet şöyle yapalım kartlarınız fena diye güzel geldi sevgili başak arkadaşım Korkular, ikilem, endişe. Acaba benim isteğim gerçekleşir mi? Örnek veriyorum canlar. Ya ben şu evi istiyorum. Bir türlü işte yıllardır mücadele verdim. Hala şu evi alamadım. Bir türlü tapuyu elime alamadım. Veya aşık olmak istiyorum. Şöyle bir mutlu aşk istiyorum. Bir türlü bunu elde edemedim. Nedir bu kaderin bana yaptığı? Böyle iş mi olur? Ben neden hakkımı alamıyorum? Şöyle yapalım ki ben neden bakın hak ettiğini almaktır ben neden hakkımı alamıyorum hakkım olan bana neden gelmiyor neden ben artık hayatımda şöyle bir bolluk bereket verim görmedim niçin para işlerinde ben başarılı değilim nereye elime atsam kuruyor gibi çıktım gittim öylesine bir geçişti bu sevgili başak arkadaşım bunlar ön duygularımız değil mi ön duygular söylüyor bunu bunu yapmıyoruz. Tamam yapabiliriz. Yapacağız da zaten. Kaçış yok. Bunlar ön duygusuydu. Sevgili Başak arkadaşım sanırım çoğunluğunuz genelde aşktan yana sıkıntınız var sevgili arkadaşlarım. Değil mi? Ebedi doyum, mutluluk, aşk istiyoruz. Şansa doğru gidiyorsun diyor bakın. Kader çarkı. Sen diyor zaten 2018 yılında Başaklar çok bahtsızdı tamamen kaderin azizliğindeydi 2019 bir miktar iyi sizin için kötü geçmedi sevgili başaklar tamam bazı olumsuzluklar oldu olmadı değil ama bir 2018 gibi olmadı bunu biliyorum kader çarkınız artık işlemeye başlamış şanslı yere doğru gidiyorsunuz hakkınız miras mı? ev mi? araba mı? aşk mı? sağlık mı? ne istiyorsunuz? sürpriz geliyor diyor bakın kasım ayı içerisinde başlarda değil ama ...sürpriz geliyor diyor. Sevgili Başak'a sürpriz gelecek. Bu gelen sürprizin ardından... ...geçmiş geçmişte kaldı... ...geçmiş bitti der bu kartımız. Geçmişin kurak toprakları bitti... ...artık yağmurlar yağıyor der. Güzelleşiyorsun... ...değişiyorsun Başak der. Güzelleşeceksin der. Güzelliklere düşkünlük duyacaksın. bolluk bereket, verim geliyor. Maddi işlerde başarılı olacaksın. Başarılı bir şekilde ev mi istiyorsun araba mı aşk mı sağlık mı ne istiyorsan başarılı bir şekilde bunu elde edeceksin çünkü kader çarkın artık şansını döndürmeye başladı hak ettiğini alacaksın başarılı bir şekilde çıkışını yapacaksın der sevgili başak arkadaşım için ama oturduğumuz yerde bu bize geliyor mu Tabii ki de gelmiyor bunun için lütfen kendini hem kadere hem de istediğin şeye karşı lütfen ispatla Biraz mücadele ver diyor bakın kartımız altında gösteriyorum destenin sevgili başaklar yoksa çok anlamlı bakın çok güzel geldi hakkınızı alacaksınız sürprizler geliyor ya sürprizler geliyor hem aşk hayatı hem iş hayatınızda daha ne olsun sevgili arkadaşlar birazcık bir miktar mücadele verelim kime mücadele veriyoruz iyi olmamızı istemeyenler bakın bunlar isteklerimize ulaşmamıza engel olanlar bunlar onlara karşı mücadele vereceğiz bakın nasıl büyüdünüz burada onlar küçüldü siz büyüdünüz hadi bakalım sevgili maşık arkadaşlarım çok güzel çıktı çok güzel geldi bununla beraber hafifle diyor hafifle sıkıntıyı at korku yok artık hafifleme zamanı yaşamındaki yüklerden ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler güzellikler geliyor şu üçü aman Allah'ım sona bakacağız arkadaşlar çok güzel geliyor çok güzel bundan kurtuluyoruz korku endişe ikilem yok yok böyle bir şey sevgili başak arkadaşlarım Evet sevgili aslan ve başak arkadaşlarımızın Kasım ayı içerisinde istekleri gerçekleşecek mi tarot açılımını tamamladık bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim Abone olmayan arkadaşlarım var ise Abone olurlarsa kitlem daha çok Genişleyecektir Açılımlarım sattım, tüm hızıyla devam edecektir Bir sonraki açılımlarımda Tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun Hoşçakalın Bir an önce isteklerinize kavuşmanız dileğiyle Sizleri seviyorum Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum Güzel insanlar Bay